Sevgili izleyiciler Mert Grup Sigorta voleybol takımı artık misli.com Sultanlar Ligi'nde yarışacak. Biz de yarışırken geçen sezonda takımda büyük emeği olan Naif Can Türk ile birlikteyiz. Takımın baş antrenörü kendisi Mert Grup Sigorta'yı da basına tanıttılar. Yarın da artık lig başlıyor biliyorsunuz ki. İlk olarak Karayolları ardından PTT derken iki Ankara takımıyla mücadele edecek bir diğer Ankara takımı olan Mert Grup Sigorta ile ilgili konuşacağız şimdi. Öncelikle yeni sezonla ilgili size başarılar diliyorum hocam. Geçen sezonunda gerçekten harika bir performansla birlikte bir şekilde takımı çıkarmıştınız. Bir yarı finalde zaten ufak bir e, evet. mağlubiyeti oldu ama gerçekten büyük bir başarıydı Ankara adına ve Türk Sporu adına. Siz de büyük Teşekkür önem taşıyan isimlerden birisiniz. Şimdi tamam. artık yarın maraton başlıyor. Zaten e, kupada da yarıştığınız bir karayolları ve ilk galibiyeti aldığınız karayolları ile mücadeleniz evet. olacak. Bizlere yeni sezonda Mert Grup'la ilgili neler bekliyor? Ee, kupada karayolları ile oynadık. E, ama bu sadece prestij maçı ve dostluk maçı havasında geçti. Çünkü bizim için asıl önemli olan yer iki takım içinde, Türkiye Ligi. Burada kazanmak çok daha önemli. Umarım yarın kazanarak başlayan taraf biz oluruz. Ee, orada da arkadaşlarım, dostlarım var. Tabii onların da sezonların çok iyi geçmesini diliyorum. Çünkü Ankara Voleybolu için onlar bizden daha lokomotif durumdalar. Ee, süreklilikleri var. Kurumsal yapıları bizden çok daha iyi durumda. Umarım biz de onlara e, ayak uydurur, yakalamaya çalışırız. Ee, yarınla beraber başlayan ligde hedefimiz aslında şu. önce bağlı bulunduğumuz grubun iyi temsil. Arkasından Ankara'yı iyi temsil. İzleyenlere mücadeleci, göze hoş gelen bir oleybol. Sene sonunda, kurulumuzun bize verdiği desteğin karşılığını verecek olan bir sıralama. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu arkadaşlarla beraber yaklaşık Haziran 31 Haziran'dan beri çalışıyoruz. Evet. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Onlar da birçok şeyi hak ediyorlar. Sezonun sonunda umarım aynı neşelerini korurlar. Umarım Biz Ankara'yı, onlar kurumu iyi temsil ederler ve sonunda tekrar mutlu şekilde e, sezon sonu görürüz. Hocam şimdi birincilikle gerçekten Misli.com Sultanlar Ligi oldukça zor. Büyük, önemli rakiplerle mücadele vereceksiniz. Ama gözlemlediğimiz gerçekten bir takım olabilmiş Mert Durum Sigorta. Geçen sezondan Sonra takma takviyeler de oldu. Siz evet. geçen sezonu beri zaten takımın başındasınız. <gülüyor> Havayı çok güzel şekilde koruyorsunuz ama zorlu rakiplere değinmek istiyorum. Bu sezonki hedef Mert Grup Sigorta'da ne olacak <gülüyor> ve devamında da artık Ankara gerçekten bir şampiyon kadın voleybol takımı görebilecek mi? Önce baştan baştan cevap otamaya. Ee, elbette ki Mert Grup Sigorta olarak hedefimiz büyük takımlara karşı önce güzel oyunlar izletebilmek. Bu çok kolay bir şey değil. Hem ekonomik anlamda çok farklı olduğunu biliyoruz. Hem yılların tecrübesi olan takımların burada yarıştığını biliyoruz. Hem Avrupa'nın en iyiliklerinden birinde oynadığımızı biliyoruz. Farkındayız. Her takımın yerli ve yabancı kalitesinin çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Biz önce onlarla oynamaktan keyif almaya çalışacağız. Gelişmeye çalışacağız. Büyümeye çalışacağız. Öğrenmeye çalışacağız. Ee, tabii ki bütün bunların hepsi bir süreç. Bu süreç sonunda da mutlaka artık onlarla yarışır, rekabet eder bir hale geleceğimizi ben düşünüyorum. Şampiyon takım çıkar mı sorusu? <gülüyor> e, çok zor bir soru. Önceden Ankara'da şampiyon takımlar vardı. Evet. E, ciddi anlamda desteği olan, güçlü olan, uzun yıllar bu işe emek veren e, ve sonunda da şampiyon takımlar oldu. Fakat bu çok kolay bir yılda iki yılda başarılacak bir şey değil. Bir yılda iki yılda zaten başarıktan sonra da burada kalıcı olmak da çok kolay. Kesinlikle. Ankara'da şampiyon takım çıksın ve çıkar tabii ki. Çıkacaktır da mutlaka çıkacaktır. Süreç içinde mutlaka yatırım yapan takımlar olacaktır. Önemli olan şampiyon takımdan ziyade uzun yıllar Ankara'yı temsil edecek birçok takımın bu ligde yarışı olması. Evet. Bu potansiyel var fakat Ankara son zamanlarda maalesef çok az takımla bu ligde yarışır halde. Ben istiyorum ki bu şehir bunu hak ediyor. Bu şehirdeki sporcular bu ligde oynamayı hak ediyor, antrenörler bu ligde çalışmayı hak ediyor. Umarım sayı artar, umarım daha çok sporcu bu ligde şans bulur. İlerleyen zamanda da şampiyon neden olmasın? Kesinlikle hocam. ilk olarak zaten Ankara'da bir karayolları ardından PTT iki Ankara takımıyla mücadele edeceksiniz. Evet. Biz de Klaspor TV ailesi olarak sizlere ilk karşılaşma ve devamında umarım ülkemizi Ankara'yı güzel şekilde temsil edecek ve ilerisi vadesi uzun olan bir Mert Grup Sigortay'ı dileriz ile teşekkür ediyorum sizlere. Yarınki Biz teşekkür ediyoruz. Birlikte. Çok sağ olun desteğiniz için. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Sağ olun. Sağ olun.